İnsan e, yaratılması ne zaman yaratıldı? Zer alemi yaratıldı. Ne kadar önce? Bak ne kadar önce ben açıklayayım. Sonsuz önce de, sonsuz önce de zer alemi vardı. Sonsuz önce de. Ne demek? Sonsuz sonra da var. Yani Allah görüyor son, yani sonsuz yani zer sonsuz önce de bilmiyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da bilmiyor mu? Biliyor. Cenneti sonsuz önce de biliyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da biliyor mu? Biliyor. O zaman Allah hiçbir zaman için yalnız değil. Yani kendini sevenlerle var her zaman için. Kendini sevenlerle var. Ama kendini sevenlere niye sevdiklerini öğretiyor dünyada? Allah'a neden sevdiklerini öğretiyor? Biz burada Allah'a neden sevdiğimizi öğreniriz. Sebebi budur. Başka hiçbir sebebi yok buna. Son derece kıtırlık bir yerdir dünya. Her şeyi yarım yamalıktır. Kasten Allah tarafından yapılmıştır. Adamın ayağı ağrır, dizi ağrır, kulağı ağrır, burnu ağrır, saçı dökülür, kirpi dökülür, el mofsalları ağrır, beli ağrır, kemikleri kayar belinin, omurga, boynun omurgaları kayar, karaciğeri hastalanır. Midesi hasta, hastalamadık hiçbir geri kalmaz bak söylüyorum. Her yeri insanın hastadır. Her yeri. Burnu, sünüzüt olur. Bilmem ne hastalıklar, binbir türlü. Bademcik olur. Kan hastalıkları olur. Niye? Dünyaya bağlanmasınlar, ahiret istesinler Çünkü öbür türlü Allah izleyen çok korkunç olur, Allah'ı unutuyor. Ahireti de istemiyor, sadece dünyayı istiyor. Onu soğutmak için Allah Olağanüstü tedbirler almış Hayatı kısa tutmuş Hastalıkları çok fazla yaratmış Ancak ucu ucuna insanlardaki o hırs kırılıyor Ucu ucuna Yüzde 5-10 falan kırılıyor Bakın Allah'ın aldığı Bunca tedbire rağmen